Merhaba. Bence çizim çok direkt bir araç. Çizime baktığınızda sanatçının kompozisyon içinde düşünüşünü ve çalışmasını görebiliyorsunuz. Her şeyin bir anda gelişebiliyor olması, tamamen bitmiş bir görüntüden uzak süreç odaklı çizimler beni çizimin güzelliğine çekiyor. Bu gördüğümüz, Tüm zamanların en iyi sanatçılarından biri olan ve İtalyan Rönesansı'nın tanrılarından diyebileceğimiz Michelangelo'nun bir çizimi. Meryem ve Yusuf'u Mısır'a giderlerken çizdiği çok figürlü bir çizim. Meryem küçük İsa'nın karnını doyurmak için göğsünü açıyor. Çocuksa görmüş olduğunuz karmaşık dönüşü gerçekleştiriyor ve arkaya uzanıyor. Bu sayede kasları ortaya çıkıyor ki, bu da onun kutsallığının bir göstergesi. Meryem iri ve kudretli bir figür ve bence bu da sembolik bir seçim. Bana kalırsa sanatçı burada Meryem'in koruyucu görevini ve büyük gücünü vurgulamak istemiş. Çizim denince, aklımıza önce çizgiler ve doğrusallık geliyor. Ama çizimin sanatçıların faydalanabileceği birçok başka yönü de var. Örneğin boyanın üzerinde nasıl durdukları. Ve bence Gensborough'nun parkta yürüyen kadın çizimindeki temel şeylerden biri. Tebeşir pudra gibi hafif uygulanmış. Dokuyu hissedebiliyoruz. Ve sanatçının tebeşiri uygularken yaptığı hareketleri de. Tabi renk açısından yaptığı vurguyu da kaçırmamak lazım. Çizim keşfedilmeye çok açık bir araç. Sanatçının eseri yaratırken yaşadığı yaratıcı süreci temsil ediyor. Hoşçakalın.